Sen unut Benden isteme Talan oldum Talan Senin yüzünden Ne olur Bir daha Aşktan söz etme Yalan oldum Yalan Senin yüzünden Yalan oldum yalan senin yüzün. Ne artık bana gel ne beni çağır Kalmadı umudum sevdaya bıraksan yalan oldum yalan senin yüzünden yalan oldum yalan senin demlendir ey kalbim aşkı demlendir sev onu bir ömrüne utandı seviyor diye hep kendini kandır yalan oldum yalan senin yüzün Yalan oldum yalan senin yüzünden, ne artık bana gel ne beni çaldın, kalmadı umudum sevdaya da. Yalan, senin yüzünden. Yalan yalan. Senin yüzünden. Bırak artık yanayım, ben cayır cayır. Yalan oldum, yalan. Senin yüzünden. Yalan. Oldum. Sen yüzün yalan oldu yalan Senin yüzün